Bugün 21 Haziran 2021 Pazartesi ay günündeyiz Akrep burcundaki ay güne sabit ve yoğun enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay kova burcundaki satürnle kare boğa burcundaki Uranüs ile karşı açı yapacak duygusal olarak bazı zorlayıcı ve baskı yaratan etkiler oluşabilir karamsarlık ve endişe gibi negatif duygulara kapılma eğilimine dikkatli olmalıyız bireysellik ve bağımsızlık ihtiyacının artışı tepkisel davranışlara da neden olabilir kontrol edemeyeceğimiz durumlara odaklanmak ve objektif sakin kalmaya çalışmak daha iyi olacaktır. Bugün Güneş ikizler burcundan ayrılıp Yengeç burcuna geçecek. Önümüzdeki bir ay boyunca duygusal ve manevi konular, ailevi ve geleneksel kavramlar daha fazla öne çıkabilir. Balık burcundaki Neptünle Yengeç burcundaki Venüs arasında kesinleşen üçgen açı ruhsal ve manevi duyguları ve sezgilerimizi de yükseltebilir. Yakın ilişkilerimizdeki duygusal bağlar güçlenebilir. Akşam saatlerine doğru akrep burcundaki ay ile İkizler burcunda gerileyen Merkür arasında oluşacak gerilimli açı çevremizle iletişimimizde bazı aksaklıklar ve yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Geçmişle bağlantılı bazı takıntılı düşünceler zihnimizi meşgul edebilir. İnatçı ve sabit olabileceğimiz bu saatlerde iletişim sorunları yaşamama, yaşamamız da mümkün. Alışverişlerde, ödemelerde ve özellikle internet üzerinde yapılan her türlü işlemde daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz.